Selam oğlak arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz sevgili oğlaklar İnşallah iyisinizdir Efendim sizler için şöyle Ekim ayında benim sevgili oğlaklarımı neler bekliyor Aşk iş sağlık vesaire genel olarak şöyle sizlere güllü fincanımla kahve falan açacağım ardından da birkaç tane tarotla açılımı kapatacağım sevgili arkadaşlarım şöyle bir başlayalım daha fazla uzatmadan böyle bir yöntem buldum benim için kolay oluyor Sevgili oğlak arkadaşlarım şöyle bir bakalım hep birlikte nazara atlatmışız. Hadi bakalım oğlaklara gelene kadar diğer burçlarda da aynı şekliyle nazara atlatmışız sevgili oğlak arkadaşlarım şöyle bir bakalım. Evet benim oğlak arkadaşlarımı neler bekliyor? Hmm. Üç tane temiz yolunuz çıkmış canlar tamam güzel. Bir tanesi biraz hafiften böyle sıkıntılı. Yani aşk görüşmesi olabilir, iş görüşmesi olabilir, olur da olur. Herhangi bir görüşme ne görüşmesi olursa olsun yurt içi, yurt dışı veya şehir içi hiç fark etmiyor. Temiz temiz görüşmeleriniz var. Güzel. Hmm, şöyle bir bakalım. Yollarınız temiz çıkmış en azından. Küçük çaplı sıkıntılarınız var ama yollarınız güzel çıkmış. Adında Y harfi olan, V harfi olan sevgili oğlak kardeşlerim lütfen ters düşünmeyin. Olumsuz düşünmeyin bakın harfleriniz ters olmuş ters dönmüş bunlar bizim olumsuz karamsar düşünmelerimizle meydana geliyor daha küçük harfler de var onları da gözüm kesmiyor arkadaşlar yakından ne yazık ki görmüyorum küçükleri ters düşünmeyelim karamsar olmayalım canlar ne kadar karamsar olursak her şey bitti tamam benim işim bitti dediğimiz an harflerimiz ters düz oluyor harfler ters düz olduğu zaman da bizim içimiz çürüyor içimiz çöküyor tamam evren bizi Başı boş bırakıyor elini çekiyor bizden bize ferahlık mutluluk vermiyor evren bizi sınıyor canlar ne olursa olsun ne olursa olsun her halimize şükredeceğiz evren tarafından sınanıyoruz her an sınanıyoruz haberiniz olsun hiçbir şey kalıcı değil her şey geçici onu da söyleyeyim sizlere canlar şöyle bir bakalım hmm, enerjiniz mükemmel ekim ayı içerisinde sevgili oğlaklar enerjiniz mükemmel hakikaten vücuden böyle bir enerjik hissedeceksiniz kendinizi güzel enerji olarak da şanslı yere doğru gidiyorsunuz sağlık olarak yine 3 kişiden biri rahatsız çıkmış yatay vaziyette çıkmışsınız fıtık ameliyatı mı oldunuz elinizden ayağınızdan kolunuzdan bacağınızdan mı rahatsızlığınız var bel rahatsızlığınız mı var yatay vaziyette oğlak bayan Bayları çıkmış çoluk çocuk hiç fark etmiyor kazama geçirdiniz Allah şifa versin sevgili oğlak arkadaşlarım biraz yatay vaziyette çıkmışsınız olabilir onlar geçici şeyler sıkmayın canınızı para durumlarınız harika görünüyor Ekim ayı içinde sevgili arkadaşlar yine de bütçemizi aşmayalım da ne kadar para durumumuz iyi de olsa para akımlarınız iyi çıkmış burada güzel Küçük küçük balıklarınız var Herkes aylık maaşını alıyor Bir şekilde düzen aynen devam ediyor Bütçeyi aşmamak kaydıyla Aynı şu ana kadar nasıl geldiyseniz Bundan sonra da aynı Şekliyle devam etmenizi öneriyorum Para akımlarınız güzel çıkmış Küçük küçük balıklar Bir dünyada kuşlarınız çıkmış Kuş nedir haberdir ha, Olumlu bir çoğu Olumlu haber yalnız Bazıları karamsar Çıkmış canlar yani karamsar derken kuşlar kara kara, siyah siyah çıkmışlar. Bazıları da olumsuz haberler. Özellikle de şöyle söyleyeyim. Sevgili oğlak kardeşlerim, boşanma aşamasında mısınız? Örneğin, mahkemesi olan oğlaklara söylüyorum bunu. Boşanma olabilir. Kavga gürültü mahkemeleri olabilir. Farklı türlü iş konusunda davalar olabilir. Olur da olur. Mahkemeniz var mı? Var. Tamam bitti. Şimdi... Ekim ayı içerisinde sevgili oğlak arkadaşlarım madem kara kuşlardan giriş yaptık ben size oradan giriş yapayım şimdi mahkemeniz var öyle farz edelim değil mi canlar var burada çıkmış zaten mahkemesi olan oğlak arkadaşlarım ne tür mahkeme olursa olsun genel olarak söylüyorum şimdi bununla alakalı olumsuz haberler gelecek sizlere mahkemenizle alakalı mahkeme ne tür bir mahkeme olursa olsun olumsuz haber geldi mi geldi hemen sizi böyle bir kuşku saracak tamam ben mahkemeyi kaybediyorum cık cık. böyle bir şey yok şimdi sizi bu kuşku sardı mı kuşkunun ardından da korkuya kapılacaksınız ben mahkemeyi kaybediyorum örnek veriyorum canlar evimi kaybediyorum işimi kaybediyorum eşimi kaybediyorum hakkımı hukumu kaybediyorum gibilerden ikinci üçüncü etapta da böyle bir korku saracak sizi ondan sonra da ne yapıyorsunuz hemen bir an sirkinip kendinize geliyorsunuz bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz mahkeme ile alakalı dava sürecindeki söyledikleriniz her neyse veya karşınızda kişiler mahkemeye ne sundularsa onu değiştirmek isteyeceksiniz ve bununla alakalı çok güzel fırsatlar elinize geçecek geçti mi fırsatlar elinize geçti bu fırsatları değerlendirdiğiniz takdirde Karşı tarafın bazı şeylerini mahkemede yıkıyorsunuz. Yıktınız mı? Yıktınız. Siz karşı tarafın bazı iddialarını yıktığınız zaman bu kez karşı taraf korkuya bürünüyor. Aman Allah'ım ben davayı kaybediyorum. Rahat durur mu? Bu kez örnek veriyorum size. Karşı tarafta şunu yapacak. Akıllı avukatları. Mahkeme işlerinden anlayan akıllı kişileri, davalara girmiş çıkmış o yolları bilen bilinçli, becerikli kişileri bu kez kendine çekmeye çalışacak ki çekecekte bununla alakalı risk de alıyor. Karşı taraf acayip derecede direnecek. Mahkemenin sonucu derseniz canlar mahkemenin sonucu Ekim ayı içerisinde sonuç vermemiş. Bir karşı taraf bir siz, bir karşı taraf bir siz olarak tamamlanıyor Ekim ayında. Size söyleyeyim bundan dolayı tamam çok fırsatlar elinize geçecek mahkeme ile alakalı da karşı tarafta az değil güçlü akıllı kişileri kendine çekecek haberiniz olsun mahkeme ile alakalı bazı olumsuz haberler alacaksınız ama çok da fırsatlar elinize geçecek onu da söyleyeyim bazı şeyleri yıkacaksınız şimdi sevgili oğlak arkadaşlarım korkmayın öyle her şey bitmiş değil onu da söyleyeyim yani mahkeme devam ediyor Zaman zaman kişi sizi indirecek aşağıya zaman zaman siz onu indireceksiniz aşağıya böyle bir şeyler sürüp gidecek bu süreç içinde iş hayatında iş hayatınız çok güzel çıkmış sevgili oğlak arkadaşlarım mükemmel çıkmış normal işinde gücünde çalışan arkadaşlarım nasıl diyeyim öyle yardımlaşmalarınız var paylaşımlarınız var belki de zaman alacaksınız aman Allah'ım hak ettiğini alma gibi bir durumlarınız var sizin burada iş hayatınız mükemmel çıkmış daha da şanslı yere doğru gideceksiniz bay bayan hepinize söylüyorum güzel temiz çıkmış yani. bazı olumsuzluklar var yok değil aşk hayatınıza gelince çok güzel harika bazı oğlak arkadaşlarım öyle bir karar almışlar ki bazılarınız diyorum ama %30'u almış bu kararı benim sevgili oğlak arkadaşlarım da ben artık macera istemiyorum. Macera olayı bitmiştir. Tek bir sevgiyle yetineceğim diyerek belki sevgiliniz var. Belki işiniz var. Yanlış anlamayın. Ona sıkı sıkı sarılma kararı almışsınız. Tebrikler. Çok güzel. Harika. Çok güzel. Gelelim sevgililere. Sevgililer, sevgililer. Yoğun duygular içindesiniz. Sabırla bir şeyleri yerine oturtmaya çalışıyorsunuz. Çok güzel. Harika. Yalnız benim sevgili oğlakçıklarım bazı oğlaklarım daha doğrusu ex partner veya eski eş her kimse bu insanlar o insanları kaybetmekten korkuyorsunuz. Onları tekrar kendinize çekmek için ah sizi sizi sizler küçük çaplı yalanlara başvuracaksanız da bunu yapmayın karşı taraf yola gelmeyecek. Hani küçük çaplı böyle yalan dolan gibi bir şeyler yapacaksınız hani beyaz yalan karşı tarafı korkutayım da hani bana gelsin gibilerden tam tersi soğuk bir şekilde, kızgın bir şekilde hücum yapacak size. Aman aman Ekim ayında varmayın o insanların üstüne. Benden size söylemesi bayağı abi eli sopalı bir şekilde üstünüze doğru geliyor. Yani üzülüp de gelmiyor. Yani onu da söyleyeyim, yapmayın, boş verin. Ne hali varsa görsün ki o karşı taraf zaten önünü göremiyor. Gözler mözler bağlı onun, hiçbir bir şey görmüyor. Beyin durmuş tamamen. Gerçekleri göremiyor temiz haberler gelecek çok güzel tertemiz kuşlarınız havalanmış sizlere doğru geliyor adında F harfi olan T harfi olan sevgili oğlak arkadaşlarım hem temiz düşünüyorsunuz hem bir yerde de olumsuz düşünüyorsunuz tam harfleriniz düzeleceği sırada yok olmaz bu iş yok her şey bitti gibi düşüncelerinizle bakın ne kalmış ki tertemiz yere doğru çıkmanıza ramak kalmış yapmayın bunu. Zaman zaman küçük çaplı olumsuzluklar meydana gelebilir. Bunu böyle düşünmeyin. Sağlığınız gayet güzel. İyi. Yatay vaziyette arkadaşlarımız çıkmış ama hani öyle çok da kötü bir şey çıkmamış. Enerjiniz süper. Maddi olarak akımlar çok güzel çıkmış. Güzel temiz yollarınız var. Çok da öyle kötü geçmeyecek. Biraz mahkeme durumu olan arkadaşlarımın hafiften sıkıntıları var ama durun bakalım sonuç ne olacak. Her şey bitmedi. Benden size söylemesi. Sabırla zaten bir şeyleri yoluna oturtmuşsunuz birçok oğlak arkadaşım hala da oturtmaya da devam edeceksiniz burada da size sabır veriyor fincanım size sabır veriyor ona göre her şey bitmedi sevgili oğlak arkadaşlarım küslerinizde barışlar çıkmış küslerde barış çıkmış da yalnız şunu söyleyeyim çok fazla barış çıkmamış şimdi eğri oturup doğruyu konuşacağız sevgili oğlak arkadaşlarım benim burada gördüğüm sizin karşı partnerler biraz böyle ya önünü göremiyor, ya aile baskısı altında ya da tamamen sizde iplerimi koparttılar nedir? Böyle size karşı pek kupa uzatayım, ne bileyim bir alo diyeyim veya bir çiçek uzatayım gibi düşünceye sahip değiller. Yüzde 60'ında tamamen bir durgunluk, durumu söz konusu bazıları da sinirli söyleyeyim size. Barışlar çok öyle aşırı çıkmamış ama var yine yüzde 40'ınızda barışlar çıkmış sevgili oğlak arkadaşlarım sıkmayın canınızı şimdi bu fincanı nasıl ürettiyse fabrikası sevgili oğlaklar bakın şurada bir çıkıntı var içinde de oytuk var oytuk gibi bir şey var oraya telveler giriyor çıkmıyor bunu saymıyoruz bunun aktığını farz edelim canlar çünkü çıkmıyor bakın çıkmıyor gördünüz buyrun onu da saymıyoruz zaten onu aktı farz ettim ben sevgili arkadaşlar onu aktı farz edecek olursak Buyurun Kerahlık geliyor Ne zaman daha sonrasında Öyle her şeyi bitti olarak görmeyin Şimdi bazı kişiler bana kızıyorlar Ben biliyorum bana kızdıklarını Bunu niye böyle tutuyorsun diyorlar Tamam öyle olsun Evet sevgili oğlak arkadaşlarım Güzel temiz yere doğru gideceksiniz Benden size söyleme söyle Boynu bükük durmayın Boynunuz bükük duruyor bakın siz zirveye çıkmışsınız sevgili oğlak arkadaşlarım bay bayan hepinize söylüyorum bu nedir ya boyunlarınız bükük bükük duruyorsunuz burada ya karanlık altta kalmış artık siz zirveye çıkıyorsunuz gözünüzü açın ya açın gözünüzü her şey bitmedi şöyle bir bakalım tertemiz yere doğru gideceksiniz güzel temiz haberleriniz var özellikle de adında F harfi E harfi L harfi İ harfini çok vermiş sevgili arkadaşlar ne bekliyorsanız L harfi yine aynı şekliyle çok güzel, temiz, küçük çaplı da olsa güzel haberler alacaksınız. Destek alacaksınız. Evrenden korunan arkadaşlarım var. Hmm, harika. Boğa kafası çıkmış. Canlar burada olabilir. Sevgili arkadaşlarım, boğa kafası. Ne demiştim ben size? Enerjiniz bayağı bir yüksek olacak demedin mi? Enerjiniz yüksek olacak sizin Ekim ayı içerisinde. Genelde söylemem ama söyleyeyim bari. Böyle cinselliğe pek yatkın olacaksınız. Ekim ayı içinde canlar boğamız güç derken hani biz güç derken enerji anlamında güçten söz ederiz. Anlatabiliyor muyum? Biraz böyle sevgili oğlak arkadaşlarım böyle cinselliğe doğru yatkın olabilirler. Neyse ben fazla karıştırmayayım boğa başı çıkmış burada iyi güzel. Özellikle de adında i harfi olan v harfi y harfini çok büyük vermiş. Y harfindeki arkadaşlarımız T harfi aynı şekliyle. F harfi bu harflerden neyin nesi böyle cinselliğe pek yatkın olacaksınız da. Yalnız şunu söyleyeyim. Biraz dikkatli hareket edin. Hemen yan tarafında fareler çıkmış. Fare düşmandır canlar. Fare çıkmış. Birilerinin dikkatini çekebilirsiniz. Hani çapkınlık yaparken ne bileyim böyle bir şeylere bakarken falan filan adında E harfi olan arkadaşlarım. Sıkıntının içinde hissediyorsunuz kendinizi, sizin de ferah ayarmanızda ramak kalmış tamam? Adında E harfi olanlar kötü düşünmüyorsunuz L harfi adında soyadında L harfi olanlar siz de aynı ramak kalmış bakın güzelliklere ermeye lütfen size göre bu harflerin sahiplerine söylüyorum size göre her şey bitti değil mi? Hayır efendim her şey bitmedi şu süreci bir atlatalım bakalım böyle bir şey yok bazı arkadaşlarım sevgili oğlak arkadaşlarım geriye bakış yapmışlar nerede o eski günler diyenler var bir de bazılarınızda tamam her şey bitti daha ben iflah almam diyenler var bazı arkadaşlarım da pes etmemiş ne kadar güzel onları tebrik ediyorum plan proje yapıyorlar ben işte şu evi alacağım ben işte böyle bir evlilik yapacağım ben şöyle bir iş kuracağım ne kadar güzel amaçları var ya amaç var amaç hedef belirlemişler bazıları bakın üç kişiden bir tanesi güzel çıktı iki tanesi bu dünyadan göçüp gitmiş gibi böyle düşünmeyin sevgili arkadaşlarım şimdi genel olarak hepinize söylüyorum ben bundan sonra mesaj vereceğim size buradan aylık örneğin ekim ayında bu fal size ne mesaj veriyor oğlak burcuna ne mesaj veriyor ne mi mesaj veriyor size verilen mesaj şu hayır efendim her şey bitmedi tamam sakın hayal kırıklığı yaşama her şey bitmedi diyor. Açılımım sevgili oğlaklar için. Bitti bu kadar. Her şey bitmedi haberiniz olsun. Bitmedi. Yaşadığımız süreçte hiçbir şey bitmedi. Hayal kırıklığı yok. Bazı arkadaşlarımız bakın. Aa, ne kadar güzel. Güzel haberler. Maddiyatla alakalı haberler alacaksınız. Bazı fırsatlar yolunuza çıkacak. Bunları iyi değerlendirin Onlardan faydalanın der kartımız Ah benim sevgili oğlakçıklarım Size geldi Bu çok güzel Ve sizin kartınız topraklardan Gördünüz mü Ortak noktada anlaşmalar Aşk ilişkilerinde Mahkeme durumlarında Her an her şey olabilir Her şey bitmedi haberiniz olsun Sizin mesajınız her şey bitmedi Buyurun planlar yıldızlar Sevgili oğlaklar şanslı yere doğru gidiyorsunuz ya harika korku yok sağlığını kaybedeceğini zannediyorsun ama korku yok bak güzellikler doyum geliyor sevgili oğlak kardeşim çıkmadık candan ümit kesilmez bakın imparatoru gördünüz mü güç geliyor ebedi doyum geliyor iyilik geliyor efendim iyilik geliyor sağlık durumunuzdaki gelen güzelliği görün ekim ayı içerisinde aşk hayatımızdaki şanslı yere gittiğinizi görün her şey her zaman bir an daha diye olmaz sevgili arkadaşlar kartımız denge kartıdır Şanstan söz eder bize güneşi görüyorsunuz değil mi dağların ardında yüzünü gösterdi artık tamam geliyor şanslı yere doğru gideceksiniz diyor İş hayatınızla alakalı yıldız gibi parlayacaksınız güzel güzel plan yapandı zaten arkadaşlarım da var aynen yapın çok güzel yere doğru sizi getirip zenginleştirecek ebedi doyuma mutluluğa erdirecek sizi ben daha ne diyeyim sevgili oğlak arkadaşlarım için sıkmayın canınızı sizlerin mesajı her şey bitmedi tamam hadi bakalım İşte bu özgürlük diyor her şeyin bitmediğini anlayacaksın özgürleşeceksin diyor meleğim sevgili oğlak kardeşime tüm sıkıntılardan özgür olduğunu fark et meleklerin bunun için çalışıyor Korku yok, endişe yok. Yıldız gibi parlayacaksın. Bitti. Asla umudunu yitirmeyeceksin. Sevgili oğlak arkadaşım. Her şey bitmedi. Aynen devam. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Sevgili oğlak arkadaşlarım. Ekim ayı kahve falı tarotumuzun sonuna geldik. Bu açılımımı beğendiyseniz.